Ekrem Bey, MyLife Koçluk merkezinde ne gibi koçluk hizmetleri var? Şimdi e, az önce bahsettiğimiz gibi o sorun Şimdi ben oluşmadan... bir e, lafınızı kestim. Ben şimdi evet. bir hastanızın. Evet. Benim yaşam koçuna ihtiyacım var. Merkezinize geldiğimde niye sizi tercih edin? Şimdi şu şekilde. Psikologlar belli e, terapotik e, ilişki içinde oluyorlar, danışanlar. Bizler onun her alanında sorun oluşmadan veya oluştuktan sonra psikoloğa yardımcı olarak hizmet veriyoruz bir nevi. Eğer sorun oluşmamışsa onun eğitimdir, kariyerdir, ilişkidir, sorun oluşmayacak şekilde farkındalık ve içgörülerini az önce dediğim gibi trafik levhaları ve navigasyon şeklinde ona güçlü sorular sorarak, işte burada püf nokta bu. Yaşam koçu size güçlü sorular sorar, Çok. farkındalığınız artar, size karar verdir. Sizin öz iradenizle özgürce yolunuzu bulmanızı sağlar. Enteresan bir yöntem Çok bu. Çok güzel. Biliyorsunuz tüm dünya kullanıyor ve bir rehberdir aynı zamanda. Bu şekilde başvururlarsa ciddi faydalarını görecekler. Türkiye'de de yaşam koçları e, Avrupa'daki gibi yurt dışındaki gibi bayağı etkinleşti bayağı bu. Bayağı etkinleşti. Belki yakında Avrupa'yı da geçecek. Çünkü e, ciddi anlamda e, hem ismi de biz evet. hani bizim hayatımız bireyselleşmeyi e, öne aldığımız için yani toplum içinde hareket ederek ederken bir dernekte, grupta, partide e, veya Farklı sivil toplum örgütlerinde kişiler benliklerini yok ediyorlardı. Anlatabildim mi? Evet. Yani senliğimizi de korumanızı sağlıyor yaşam koştuğu. Yani hem birey olarak hem arkadaş top lar içinde hem toplumda veya herhangi bir sivil toplum örgütünde sosyal herhangi bir alanda kendini gösterme bir nevi oluyor. hayat çizginizi belirliyor, hayat çizginizi, gerçekleştiriyor. ideallerinizi gerçekleştiriyor, kendinize olan özgüveninizi tabii, ön plana ön çıkartıyor, plana, öfkenizi kontrol, ne istediğinizi çok hızlı yakalıyorsunuz, şifşak karar verebiliyorsunuz. Bu da size ciddi bir rahatlık veriyor. Az önce de dediğiniz gibi özgüven veriyor. Evet. Yani bir huzur veriyor. Ekrem Bey çok teşekkür evet. ediyorum bu değerli bilgi